Evet, hepimiz hoş geldik. Merhaba arkadaşlar. Ee, böyle e, yurt dışından falan yayın yaptık ama geldik. Şimdi e, bugün buradayız. Yarın şimdi kamplar ve e, eğitim çalışmalarımızla ilgili tekrardan İstanbul dışına çıkıyoruz. Yine oralardan da e, sizlere güzel paylaşımlarda bulunacağız. Şimdi bugün anlatacağımız konu, Bu kişi nedir? Ya da kimdir, kimler, ee, bunlarla ilgili bir bilgi aktarımı yapacağız. Bir tanesi yine sesle ilgili küçük bir şey olabilirmiş. Yoksa da ben biraz daha yaklaşacağım. Ee, şöyle arkadaşlar, bir şekilde e, tur, turla ilgili bazı analizler yapacağım. Her birimize bunlarla ilgili farkındalık ve fayda ile ilgili açılımlar yapacağım. Ve e, bununla ilgili çeşitli algı, geçmişten bugüne yapılmış olan algı ile ilgili biraz farkındalık açmaya çalışacağım. Yani bakacağız e, bugüne kadar bunlarla ilgili neler biliyoruz ve bu bildiklerimizin ötesinde nasıl bir şey yapabiliriz. Ses biraz az mı? Bir testimizi yapalım. Ben de hemen şuradan e, ülkemize geldik diyoruz daha rahat yayın yaparız. <gülüyor> evet şey güzelmiş. Şimdi bunun dışında da Instagram'dan bir soru sormuştum. Dedik ki bilen ya da bildirilen olmak arasında nasıl bir fark vardır? İkisi de ne demektir? Bununla da ilgili dedim yayında böyle biraz açılım yapacağım. Çünkü birçoğunuz bilen olmak iyi diyoruz. Bilen olmanın faydalarıyla ilgili Tabii bugüne kadar birçok şey öğrendik. Ama acaba gerçekten öyle mi? Yani gerçekten sadece bilen olmak mı iyi? Ve bilen olmakla bildirilen olmak arasında nasıl bir fark var? Bunlardan başlayalım. Ondan sonra da adım adım da ne yapalım? Tur kişiye doğru ilerleyelim. Şimdi arkadaşlar, şimdi bilen olmak... Her birinizin aslında istediği bir şey, değil mi? Ne kadar çok şey bilsek, o kadar iyi. İşte onun için öğrenmeye çalışıyoruz ve öğrenmek çok kıymetli bir şey. Gerçekten, hayatı öğrenmek, gezmek e, ve deneyimler elde etmek ve o tecrübeleri de hayata aktararak hayat zengin olmak, deneyim zengin olmak, her birinizin tabii ki e, çok istediği bir şey. Şimdi peki. Bu bu kadar iyi ve kıymetliyken öyleyse bildirilen olmak ne demek? Yani bir şeyin bir tarafından dışarıdan bildirilmesi demek mi? Değil. İşte bu arasındaki farka gelin birlikte bir bakalım. Şimdi öncelikle bir şeyi bilmek, bir şeyi e, öğrenmek aslında e, bazen diyelim ki dışarıdan beş duyu aracılığıyla yani duyularımız yoluyla bize aktarılan ya da keşfetmek için gidip odaklandığımızda, bu enerji alanının içerisine girdiğimizde belki de alabildiklerimiz. Ama bilmek, bilebilmek, bir şeyi alabilmek. Öncelikle bir şeyi içeriye alabilmek. Peki, siz diyelim ki bir deneyim elde ettiniz. Bir tecrübeniz var ve bu tecrübeniz aslında sizin için bir bilgi, bir kod ve o kodlama diyelim ki sizin bilen olmanıza sizi götürdü. Ve bilen olarak da şimdi ne yapıyorsunuz? Hayatınızda gerektiğinde bu bilgiyi kullanıyorsunuz. Çartıyorsunuz oradan diyorsunuz ki ''Aa evet bak burada şöyle olduğunda bu sıcak yakar beni. O zaman burada buna göre davranayım. Ne kadar kıymetli seni korudu. O tecrüben, o deneyimin, o öğrendiğin bilgi bilen olmak seni burada bir koruma enerjisini aldı. Ama bununla beraber hatırlayın duygu izi ile ilgili yaptığımız çalışmalarda ne demiştik? O duygu izi de seni bir bilen yapıyor. Yaşadığın bir duyguyu iyi ya da iyi olmayan bazen bir travma şeklinde de seni bilen yapıyor. Ve zaman içerisinde bu bildiklerin artık bir çöp deposu gibi seni yönetmeye ve idare etmeye başlıyor. Çünkü sen çok biliyorsun. Ve hayatında bir sürü kitaplar okudun. Bir süre eğitimlere katıldın. Kutsal birçok bilgiler aldın. Sosyal birçok bilgiler aldın. Kulaktan duyma ya da deneyimsel birçok bilgiler aldın. Ve sen bir bilen oldun. Şimdi bu bildiklerin tabii ki seni çeşitli deneyimlerde işlerini kolaylaştırıyor ve insanın da kolayını bulmaya kaçan bir tarafı vardır. Yani nasıl daha kolayına kaçarız? Nasıl daha bir şeyi kolaylaştırırız? Nasıl Diyelim ki bu konuları daha hafifletiriz diye bir adamı vardır. Şuur altımıza her birimiz böyle bir meylimiz vardır. İşte tam da burada arkadaşlar. Bu bilen olma durumu zaman içerisinde size bir yük vermeye başlar. Ve yeniyi alamamaya başlarsınız. Zaten o kadar çok şey o öğrenmişsinizdir ki. Özellikle duygularla ilgili. O öğrendiğiniz, yaşadığınız duygular... Heh, bu böyledir diye size bir tanım yapmaya başlatır ve bu böyledir diye tanım yaptığınız andan itibaren robotlaşmaya başlatır sizi. Çünkü insanın fıtratında şöyle bir yasa vardır. Sen odaklandığını, inandığını yaratırsın. Yani hayat senin inandığın gibi şekillenir ve olur. Peki öyle ise nasıl bir şey bu, yani e, benim öğrendiklerim, tecrübem diye inandıklarım oluyor ve o inançlarım da inanç kalıp olarak tekrarlıyor ve tekrar ediyor. İşte bilen olan kişilerin, bir şeyi bili olan kişilerin bu sebeple hayatları tekrarlardan ibaret kalıyor. Çünkü ben o adamı tanıyorum. O adamı biliyorum. Bu insanı şöyle de değerlendiriyorum. Evet. Tespitler yapmak her zaman çok doğru, çok iyi. Fakat bu bir yargı haline geldiğinde, bir inanç kalıbı haline geldiğinde kişi bir bakıyor ki hep olumsuz, güvenilmez kişilerle karşılaşıyor. Neden? Ki insanlara güvenilmez bilgisini bilen olan. Peki Öyleyse bunların karşılığında bildirilen olmak ne demek? Şimdi buraya gelelim. İşte hani o en büyük cahillik kendini biliyor zannetmek diye anlatılan. Özellikle Sokrat bunu gerçekten çok güzel anlatmış. Çok güzel böyle ayakları yere sağlam basa basa etrafındaki bütün felsefecilere bunun nasıl bir mekanizma olduğunu çok güzel anlatarak en sonunda da bu hakikatleri ve bu durumları insanlara göstere göstere de kendi <gülüyor> hayatından olmuş. Ama savunduğu şeyin ne kadar doğru olduğundan o kadar emin ve bunun arkasını ölecek kadar dürüst ve düzgün bir şekilde gidebilmiş. Şimdi diğer taraftan işte belki de aslında sokatın da anlatmaya çalıştığı bizim özellikle tasavvufun içerisinde çok önemli bir yer tutan o ben kavramının, ben biliyorum, ben bilenim kavramının ötesinde yeni bir kavram. Bildirilen olmak. Şimdi bir insanın egosunu önce yükseltmesi, güçlendirmesi, güce sahip olabilmesiyle ilgili önemli basamaklardır. Yani, her biriniz önce kastanızı kuvvetlendirdiniz, geliştiniz, büyüdünüz ama bu gücü şimdi bazen bir hizmete, bir insana yardıma, bir vazifeye adadınız. Ama güçlenmeden zayıfken bunu yapamadınız. İşte varlığın da bu dünya tekamülü içerisinde önce egosunun nefsinin güçlenmesi, nefsini tanıyarak bilerek güçlenmesi önemlidir. Nefis tabii ki bu güç ele geçtiğinde nefis bu gücü ilk başlarda ele geçirdiğinde kendi çıkarını kullandığında işte iktidar koltuk kimi yere işte insanlara hükmetmek ya da başka alanlarda zarar vermek her şeyi benim zannetmek gibi alanlara güç kayabiliyor ki işte birçok dünyanın zaman içerisindeki firavunları bu şekilde oluşuyor veya oluştu. Ve her devrin de tabi ki Dünya üzerinde firavunlar olduğu gibi her birinizin de çeşitli yerlerde firavunluklar ya da Musa'laklıklar yaptıkları yerler var. Bunlar hiçbir tanesi de sadece toplum için değil. Her birisi o ayetlerin, kutsal kitaplardaki tüm metinler aynı zamanda an be anda hayatımıza devam etmekte. Bunlar yaşanmakta. Sadece toplumda dışarı değil. içeride yaşandığı için zaten dışarıda yaşanmakta. İşte tam da bildirilen olma konusunda bu sefer kişi bir şey bilmiyor olarak kenara çekilebiliyor ki çekildiği zaman bu sefer hayat ona konuşmaya başlıyor. Hayat aktarmaya başlıyor. Her telden, her dilden. Neden? Çünkü sen işte bilmiyorum, bilmediğini kabul edebildiğin an, bu cahilliğin bilmemesi değil, deneyim ve tecrübelerinle geldiğin bir noktanın içerisinde evet çok şey gördüm, çok şey tanıdım, bilme yolunda çok belki adım kat etmiş olabilirim. Ama şu anda buluştuğum bu hal ve durum benim için yeni. Ve o yeninin içerisinde şimdi yeniden olabiliyorsan işte sana bir anahtar veriyor. Peki o zaman diyor. Ben sana bildireyim. Özünden kapılar açılıyor. Hayat sana kaynaklarını sonsuz derecede açabiliyor. O sonsuzluğun sınırını senin avucunun açması belirliyor. Sen avucunu ne kadar açabiliyorsan o kadar doldurulabilir. Bilgi, tesir, enerji, güç her şey. Birçok kişi bildirilen olmayı seçtiğinde dahi avuçlarını kapatmak, o güçten korkarak kaçmak durumunda kalmıştır. Ya da nefsime ağır geldi yani ben bu kadar güç ve bu kadar yetkiyle ne yaparım diye kaçanlar olduğu gibi bu yetkiyi alıp kendi çıkarını kullanmaya kalkıp hayatında bir sürü <gülüyor> olumsuz durumlar yaşayanlar da olmuştur. Öyleyse, bildirilen olmak, kainattan an be an beslenmektir. Yaradanın bir sürü melaikeleri, vazifelileri bu alanda devreye girer. Bazen bir görevle, bir vazifelendirmeyle, bazen sizin kendiniz yetişmesi, geliştirilmesiyle ilgili birçok sistemler sizi eğitim alabilir, rüyalar yoluyla Olay rüyaları yoluyla hayat içerisinde bir sürü deneyim zenginliğine sizi davet edebilir. Siz bilen olmayı bırakıp bildirilen olmayı seçtiğiniz an. İşte o an örneğin Kur'an'ın ilk ayeti değil mi? Geldiğinde oku dendiğinde Hz. Muhammed'in "Bilmiyorum." demesi bildirilen olmayı kabul etmesinin anıdır, oradaki anahtardır. O bütün ondan sonraki vahiylerin aktarılabilmesi için şifre tam da burasıdır. Oysa ki evet gördüm, okuyorum, biliyorum, e sen zaten biliyorsan, doluysan biz sana ne verelim denir. Oysa ki ben bomboş bir bardağım, bir şey bilmiyor değil, deliimsiz değil. O bütün deneyimlere rağmen şu anda bu seyrettiğimi ilk defa okuyorum. İlk defa bu halin içindeyim. Oku. Bunları okumayı bilmiyorum ki. Bu yepyeni bir alem. O zaman Yaradan Rabbinin adıyla oku. Açılıyor. Bir daha açılıyor. Bunların her birisi, her an hepimiz için arkadaşlar. Yani Hiçbir Nebi'nin bize anlattığı ve aktardığı bilgi bir dönem için değildir sadece. Bir dönem için olanlar da var. Belli coğrafi ya da diye bir durumların koşullarına göre. Ama onun dışında da her an geçmekte. Yani şu anda da geliyor. Ha ben bunu biliyorum. Ben daha evvelden dinledim. Hayır dinlemedin. Ya olur mu? Dün Ünal bana bunu anlatmıştı desen dahi. Şu andaki Ünal, dünkü Ünal değil ve sen de dünkü sen değilsin. Ve eğer şu andaki şahitliğinde yeniden bakıp yeniden bir daha ya bildirilen olmak acaba benim için ne? Şimdi kulağıma bunlar duyuruldu ama acaba yeniden baksam bildirilen olmayı nasıl yazardım kendime? Ki arkadaşlarım birçoğu yazmışlar ve ben e, özellikle hiç bakmadım onlara. Bu anlattıklarımdan sonra bakacağım. Ee, kendi e, belki bildirilenliğimle aktarmak için e, daha sonra bakmayı seçtim. Ve şu var ki her birimiz ne kadar boşaltabiliyorsak içimizi o kadar doldurulabiliyor. Ne kadar doluysan bildiklerin, yaşadığını zannettiklerin ve zanların... Oysa ki anın içindeki gerçekler seni öyle bir aslında bildirilen olmaya davet ediyor ki. Zaten bilmiyorsun ki 30 saniye sonra ne olacağını nereden biliyorsun? Peki kıyamet kopacak? Ha bu arada kıyamet ne zaman kopacakla ilgili de yayın yap diyorsunuz yapacağım. Kabul. Kıyamet nasıl ve ne zaman kopacak? Bununla ilgili ee, yani bütün yayınlarımızın arkasındayız her kelimesiyle bununla ilgili de size bazı arkadaşların korku, panik ve endişeleri varmış bu konuyla ilgili rahat olun, sakin olun her şey yolunda her şey çok güzel bir şekilde gidiyor ee, her birinizin planının, programının sahibi var diyoruz ve şimdi Türk tur kişi nedir? şimdi birçoğu kişilerin bugüne kadar bunu sadece bir milliyet, bir milliyetçilik, bir ırk ve ırkçılık olarak gördü ve zannetti ya da zannettirildi. Oysa ki şimdi hem Mustafa Kemal Atatürk'ün bazı bilgilerini aktaracağım, hem bazı tarihçilerimizin bazı bilgilerini aktaracağım, daha sonra da bunları kendi görülerimle, bütünleştirip birleştirerek size bu konuyla ilgili paylaşımlarda bulunacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar kelime esaslı gitmek çok faydalıdır. Çünkü bir sesin, bir harfin e, oluşumu yani sadece e, zannettiğimiz şekilde ah şöyle duydu buradan buraya geçti, buradan bu etkilendi şeklinde değil, daha ilk andan itibaren bir harfin konmasıyla başlar. Mesela Ur dediğiniz zaman şimdi Urfa işte dediğim gibi Ur şehri işte sun vesaire bir sürü şeyler mesela bir yerin bir yerleşmenin kökleşmenin köktenliğin halini anlatırken T geldiği zaman mesela T e, dikkat edersen bir taçtır, tuğdur. E, aynı zamanda işte diyelim ki tenkri e, daha sonra tanrı tan değil mi? Peki bu nasıl bir anlam olarak tarih boyu gelmiştir diye şimdi bir baktığımız zaman da şunu görürüz. Mesela biz herhangi bir e, yurt dışında gittiğimizde bir tur şirketiyle gidiyoruz. Turizm yapıyoruz değil mi mesela? Ve buradaki turizm bir dönmek, hareket etmekten bahseder bize. Ve aslında tur bir yerde bir hareket. Güneşin etrafında gezegenlerin dolaşması, çekirdeğin etrafındaki elektronların gezmesi gibi bunların, bu gezmenin, bu toratmanın, bu hareketin sonucunda bir ışık yayılımından bahseder. Bu sebeple Musa peygamberin çıktığı dağın adı Tur Dağı'dır. Işık Dağı'dır. Yani dönen, hareket eden Tur Dağı'dır. Tur Işık kelimesi olarak Arapçaya nur olarak geçmiştir. Ve burada yine o ışık nur nur dağları işte diyelim ki Anadolu, Musa'da vesaire birçok yerlerde de var ki ve bunları birçoğu da çoğu zaman dağı, yüksekliği bize anlatır. Yüksek olan bir yerin bilgisini verir. Ve tur Evet, e, bugün Tibet, Altay, bütün buralardan yavaş yavaş başlayarak e, bütün diyelim ki Orta Asya'dan yavaş yavaş Avrupalara ve birçok yerlere de gitmiştir. Ve birçok yerde de bu turu, tur, tr, yani işte diyelim ki tur, akya demeyiz ya tır, akya deriz. Bunun gibi. veya Ya da işte diyelim ki, Tur kelimesinin geçtiği yerlere dünyada baktığımızda her bir tanesinde değişik şekilde bağlantılar görürüz. Fakat yine tabi burada şunu anlatmak istiyorum. Bunlar birçoğu zaman sanki bir ırk olarak anlatılmıştır. Oysa ki bakın Mustafa Kemal Atatürk Türk kavramını anlatırken ki çok da önemli bir şiiri vardır onun bu konuda. Tek şiiridir. Ve belki birçoğunuz ilk defa duyacaksınızdır ki Mustafa Kemal'in tek ve ilk şiiri hangisidir dediğinizde internetten büyük ihtimalle bulacaksınız. Ben sadece bir bölümünü okuyacağım. Aslında zaten kendisi de çok kısa. Yani ee, şöyle söyleyeyim. Şöyle yapacak olursam size eee, şöyle de hani hepsi bu kadar şiirin aslında. Eee, ama ee, Hakikat nerede diye döktüm ben. Bir sürü yerlerde vardı. Ondan sonra. Ama şiirin sadece şu bölümünü okumak istiyorum. Türk sadece bir milletin adı değil. ...deyen yığınlar. Ey gafletleri. ...gafletleri demiş. Burada da gafilleri başka yerde. Yırtılsın gözlerindeki gafletten perde... Dünya o zaman görecek hakikat nerede, hakikat nerede ve biliyorsunuz ki Türk tarih tezi vardı Mustafa Kemal Atatürk'ün. Öldüğü yıl 1939'daki eğitim yılında bununla ilgili olan bütün kitaplar toplatıldı ve müfredattan kaldırıldı. Bu soruya önce neden diyeceğiz şimdi. Burada tabi ki e, biz işe manevi ve ruhsal olarak bakarsa bakarken de bir taraftan yine dünyadaki bazı sistemleri tespit ederek gitmek durumundayız ki geçmişini bilmeyen geleceğini oluştururken arkadaşlar zorlanır. Şimdi ne dedik? Önümüzdeki dönem Türk ve bütün Türk Cumhuriyetleri, Türkiye coğrafyası buranın Müthiş bir yükselişi var dedik. Tamam da nerede? Kimse görmüyor. Daha da hatta şu anda inişe geçiyor. Ki daha da bir sürü olaylara, işte durumlara şahit olacaksınız. Şimdi biz size bu markanın, gelecekteki bu markanın neden bu kadar öne geleceğini, tur kişinin ne olduğunun bilgisini sadece tohum olarak ekeceğiz bugün. Demek ki ışık, tur ve tur kişi... Işığı yayan kişi demek. Peki bu bir millet ve bir ırk mı? Hayır değil. Işığı yaymayla yani öğrendiğini anladığını, bildirileni, ona bildirileni alıp başka insanlara fayda için, nefsini ve egos için kenara koyarak yaymada kendini vazifeli hisseden insanın adı tur kişi. Peki Yunus Emre bir Türk ismi? Evet. Şems'ten sonraki Mevlana bir Türk ismi? Evet. Hacı Bektaş? Evet. Mustafa Kemal Atatürk? Evet. Bütün şairlerimiz, yazarlarımız, öz anlarımız, yani öz anlarımız bir Türk ismi? Evet. Peki öğrendiği ve anladığını başka bir insana ışık vermek üzere, yaymak üzere kendini içinde, kendi içinde bu ateşi hissedenler o zaman nedir? Bir tur kişidir. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün de bakın burada söylediği gibi Türk sadece bir milletin adı değil diyor. Şimdi burada öyleyse bu konunun milli sistemi anlatılıyor. Burayı anlat. Gerek ülkemize gerek dünyanın dört bir tarafındaki birçok yine tabi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği hani şurada bir cümleden bahsediyor. Ey birbirine diş bileyen yığınlar. Yani her biriniz aynı kültürün aynı bilginin içinden geldiniz. Her biriniz birbirinize bu bilgiyi bu ışığı vererek hayatta mutlu olabilirsiniz. Her biriniz Gerçekten gönlündeki sevgiyi, o ilahi aşkı birbirinize yansıtarak huzur bulabilirsiniz. Ve onun için her biriniz bir tur kişi olabilmek üzere bu yoldasınız. Herodot da bunu anlatıyor. Enteresan. Şimdi diyeceksiniz ki yani Atatürk söylemiş de ee, o da Türkoi diye anlatıyor bunu. Tabii ki... Ee, Sümerler'de, ondan evvelki çeşitli tarihlerde birçok yerde bu var. Fakat özellikle bu bilgilerin tarih sahnesinden silinebilmesi için 1873 yılından itibaren bir karar alınıyor. Tur kişi, tur enerjisi, tur bilgisinin dünya üzerinden silinmesi ve bunun bu kadar yüksek ve her yere hakim olan bir bilgi olduğunun Yok edilmesi isteniyor. Bununla ilgili de araştıran arkadaşlar bir sürü bilgiler bulabilirler. Hangi alfabe değiştirildi diye baktığımızda bunların her bir tanesinin tur kişilerin, ülkelerinin alfabelerini değiştiğini görürüz. Burada tabii ki bir şeyi aşırıya geçirerek lanse edildiğinde birçoğunuz şunu yaptınız geçmişte. Ha onlar mı? Ben o zaman onlardan değilim. Madem ki işte diyeyim ki Tur an yani ışığı anmak, Tur'u anmak bu kadar önemli bir şeyken ha o zaman ben ondan olmayayım diyenleriniz de olmuş olabilir. Oysa ki yine Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi bu sadece bir ırkın, bir e, topluluğun adı değildir. Bu tüm adam, Ademlerin kültürünün adıdır. Şimdi öyleyse önümüzdeki dönem nasıl bir vazifesi var bu tur kişilerin diye bakalım. Her bir ışığı yaymayla görevli olan, kendini bu ışığı yaymada vazifeli hisseden, başka bir insana şifa vermede, iyileştirmede, ona fayda vermede, kendini sorumlu hisseden dünyanın dört bir tarafındaki farklı inanç, kültür ve anlayışların içindeki tur kişilerin ne kadar çok görevleri ve işleri var. <gülüyor> i̇şte bu sebeple bizler de hepimiz de belki kendi içimizdeki o bilen bugüne kadar ah şu ezberimiz vardı, bu inancımız, bu bilmem vardı, evet var. Peki bugün nasıl? Bugün eğer bana öğretilen, ezberletilen tüm kavramları kenara çektiğimde acaba ben de içime ışığı alabilir miyim? nuru, tuğru içime alıp o ışığı çevreme, etrafıma yayan bir insan olabilir miyim? Ben de kendi fenerimi yakarak başka insanların yollarını aydınlatıcı olurken kendi yolumu da aydınlatan olabilir miyim? İşte bu sebeple tur kişi olabilmek birazcık sorumluluk istiyor ama burada her biriniz buna davetlisiniz. Çünkü her birinizin zaten insan olarak, varlık olarak geldiğiniz bu dünya aleminde birbirinize karşı sorumluluklarınız var. Onun ötesinde de şunu da söyleyelim. Diyelim ki bir aleme doğdunuz. O doğduğunuz alemin o anda misafirisiniz. O bedenin, o aracın misafirisiniz. Ve burada bu aracın hakkını verirsiniz ama buradaki haliniz, bu bedenin içindeki dünyanız da geçicidir. Yani bu anlatılan bilgiler, bu kültür ve buradaki bütün şu ana kadar size verilen her şeyle geçicidir. Bunu da bırakıp başka alemlerde, başka beden ya da ee, kainatın çeşitli yerlerine doğacağınızı da bir taraftan hatırlayın. Yani bir şeyci olmak öyleyse doğru değil ama doğduğunuz yerin halin ve durumun hakkını vermektir doğru olan. Çünkü orada köklerinize barışmak, değil mi? Anneyle, babayla barışarak helalleşebilmek, geçmişten alacaklarınızı temel olarak tarihi bilerek, tarihin doğru bilgilerinden faydalanarak geleceği, yeniği işte yepyeni bir bakış açısıyla bildirilen olarak inşa edecek hale gelmektir. Şimdi yavaş yavaş böyle e, sizlerden aslında sorular alacaktım ama herhalde bizim bugün e, yine böyle konular olduğunda bazı ufak tefek şeyler yaşanıyor. Hayır olsun yine anlatırız. Başka platformda bir daha başka yayınlar yaparız sizlere. Şimdilik onun için e, teşekkür ediyorum sizlere. İnşallah vaktiyle yeni yayın ve programlarda biraz daha bu konuları açarak buluşuruz. Sevgilerimle diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.